İnancım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, inşallah. İnşallah. Evet, değerli arkadaşlar bugün 14 Mayıs Türkiye hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçimini gerçekleştiriyor. Bununla ilgili daha önce de bütün çalışmalarımızı, bütün Türkiye genelinde olduğu gibi biz bu şekilde de yaptık. Örneğin son 10 gün içinde biz dört tane seçim güvenliği ile ilgili bütün paydaşların katılımıyla toplantılar yaptık. Saat 07 itibarıyla bütün sandıklar. Ee, il genelinde sorunsuz bir şekilde yerlerine ulaştı. Ve saat 8'de de gördüğünüz gibi bütün ilimiz genelinde sorunsuz bir şekilde oy vermişti. Ve başladı. Bütün sandıklar kuruldu. Ee, biliyorsunuz güzel e, bir e, barış ve dostluk içinde hakikaten kardeşçe güzel bir profokat dönemi geçirildi. Uşakta, bütün siyasi partiler. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Devletimiz bütün güvenlik tamamen alınmıştır, e, vatandaşımız oyunu müşteri bir şekilde kullanabilecektir her yerde. Hatta bununla ilgili biz e, işte engelli vatandaşların, hasta vatandaşların oy kullanmaları için bile gerekli tedbirleri alındı. Onlar e, sandıklara getirilip götürülecek isteyenler. Yine aynı şekilde elimizde yaşayan deprem oy vermek üzere illerine dönmek isteyenlere her türlü kolaylık sağlamlı gidişlerini sağlayacak. Herhangi bir e, soru yok. E, biz de buradan sonra zaten arkadaşlarımızla e, takip edeceğiz. Ben özellikle Uşak için şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar dostane, güzel bir propaganda dönemi geçirdi bütün siyasi partilerimiz. Tüm siyasi partilerimizin il başkanlarına, milletvekili adaylarına, yöneticilerine buradan teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Karşıklı, saygı, güzel e, bir diyalog içinde için. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben.